Altın cam, altın folyonun iki cam katmanı arasında sıkıştırılmasıyla yapılır. İşlem, taban diskinin hazırlanmasıyla başlar. Cam, bir üfleme borusunun ucuna takılıp şişirilir ve balonun alt kısmı düzleştirilir. Soğuduktan sonra yan kısmına bir çizik atılır. Çizilen yer, tepeyi tabandan ayıracak bir kırık oluşana kadar ısıtılır. Tabana yapıştırıcı sürülür ve üzerine altın folyo konur. Altın üzerinde dekoratif şekiller çizmek üzere keskin bir alet kullanılır. Süsleme sona erdikten sonra disk tav fırınına konur. İkinci bir cam balon şişirilir ve küremsi bir şekil oluşturacak şekilde hazırlanır. Cam tekrar ısıtılır ve Dikkatlice taban diskinin üzerine konulur. Bu iki kısım tekrar ısıtılır ve tamamen yapışmaları sağlanır. Daha sonra soğumaları için tav fırınına konulurlar. Taş çizilir, ısıtılıp çatlatılarak ağız kısmı oluşturulur. Son olarak bir taş aracılığıyla ağız kısmı pürüzsüzleştirilir.